Bir çiftçi, çilek ve sakız adlı atlar için, çit kazığı kullanarak çit yaptı. Çileğin çiti için 26 tane kazık kullandı. Sakızın çiti için 19 tane. Çiftçi toplamda kaç çit kazığı kullandı? Bence şimdi videoyu durdurun ve kendiniz çözmeyi deneyin. Denediniz değil mi? Hadi şimdi beraber düşünelim. Böyle bir problemle karşılaştığınızda ilk düşünmeniz gereken size ne soruyorlar? Hikaye ne? Ne vermişler ve ne istiyorlar olmalı? Bir tane çiftçi iki at için çit örüyor. Çilek ve sakız, güzel isimler. Resimleri bile var. İşte çilek, bu da sakız. Hmm, benziyorlarmış. Çilek için ördüğü çite 26 tane kazık kullanmış. İşte buradalar. İşte bunlar. Çizelim, çitteki 26 kazık. Saymadım ama soruya güveniyorum. On dokuz tane de sakız için. Bunlar da on dokuz tane. Çiftçi toplamda kaç tane kullanmış? Yani ne yapmamızı istiyorlar? Toplamalı mıyız? Çıkarmalı mıyız? Toplamda kaç tane dediğine göre toplamalıyız. Yani hem sakız, hem çilek için kullanılan çit sayısını soruyor. Çilek için yirmi altı, şu turuncumsu renkle göstereyim, çilek için 26 tane. 26 ile 19'u toplayacağız, yani sakız için olanla. 26 artı 19. Toplamda kaç tane kullandığını bulmak için topluyoruz. Yani hem çilek için hem de sakız için örülen çitte kaç tane kazık kullanılmış onu bulacağız. O halde bu ikisini toplayalım. Önce birler basamağından başlıyoruz. Altı birlik artı dokuz birlik, on beş birlik eder. Buraya sadece bir basamak yazabiliriz. On beş yazacak yer yok. On beş, bir tane onluk ve beş tane birlik demek. O yüzden beş yazıyoruz ve biri elimizde tutuyoruz. Yani aslında elimizde bir adet onluk tutuyoruz. Elde var bir. Çünkü on beş, beş tane birlik ve bir tane onlukla aynı şey. Bir onluk artı... 2 onluk artı bir onluk daha. Yani bir artı iki artı bir dört eder. Yani dört onluğumuz var. Yani kırk. Evet, sonucumuz kırk beşmiş. Kırk 45 beş kazık kullanılmış. Belki bazılarınız yirmi altıdan on dokuzu çıkarmış olabilir. Ama çıkarma işlemi yapmamız için soruda Çilek için, sakız için kullanılandan kaç tane daha fazla kazık kullanılmış diye sormalılardı. Ama öyle sormamışlar. Ne kadar az kullanılmış ya da aralarında kaç fark var denmemiş. Biz de toplamda kaç tane kullanılmış diye sorulduğu için hepsini topladık.